Dil sesi ses düzeyi yüzde sıfır olarak ayarlandı herkese merhabalar değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda çakma şarj aleti nasıl yapılır onu göstereceğim özellikle Samsung Galaxy A11 gibi yeni model cihazlara sahipseniz şarj aletlerinizin uçları kalın olacaktır sadece sizin telefonlarınıza menhasır olan sadece sizin telefonlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış olan kalın uçlu bir şarj kablosu. Diyelim ki şarj aletiniz bozuldu. Ve yedekte başka şarj aletiniz de yok. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. O da idarelikten yeni bir şarj aleti alana kadar ya da şarj aletiniz kaybolduysa kaybolan şarj aletinizi bulana kadar derelitten kullanmaya bir çakma şarj aleti yapmak. Çakma şarj aleti hızlı şarj eder mi etmez mi bilmiyorum. Onu da şu an ilk defa deneyeceğim. Ee, bu videoyu çektikten sonra yapmış olduğum şarj, çakma şarj aletini deneyeceğim ve hızlı şarj edip etmeyeceğine bakacağım. Şimdi. Çakma şarj aleti yapmak için elimizdeki malzemeler şunlar. Bize gereken malzemeler. Bir adet başlık. E, mümkünse Samsung herhangi bir Samsung modelinin başlığı olursa daha iyi olur ama o olmazsa e, başka bir başlıkta iş görecektir. Bir adet başlık. Bir adet bunun gibi ya da bundan daha uzun standart. Ince uçlu Android cihaz şarjı, şarj kablosu. Şimdi bir adet de şöyle küçük bir USB OTG çevirici. Ama bu e, hem USB çevirici olanlardan hem de şarj istasyonu olanlardan değil. Bu sadece şarj istasyonu olan çeviriciden. Şöyle parmağıma yerleştirebilirsem, şu şekil gösterin sizlere. Bu bir USB OTG şarj çevirici. Ee, i̇htiyacımız olan son malzeme bu. Şimdi öncelikle kablomuzu elimize alıyoruz. Kablomuzun normalde telefonumuza taktığımız o uç kısmını buradaki çeviricimizin ucuna takıyoruz. Ve bu. Normal şartlar altında bunu çıkardığımızda bu şekilde bizim telefonumuzla uyumlu olmayan şarj aleti bu çevirici ile birleştirdiğimizde artık şarj aletimizle uyumlu hale geliyor. Şimdi son olarak da başlık. Önce şunu göstereyim. Bu çeviriciyi buraya taktık. Bir daha çıkaralım. Gösterelim. İki ayrı uç. Evet. Takıyorum. Bu çeviriciyi buraya taktık. Ardından başlığımızı elimize alıyoruz. Başlığımızı kablomuzla birleştiriyoruz. ve Böylece geçici bir sürecine yeni bir şarj aleti alana ya da kaybolan şarj aletimizi bulana kadar bir müddet bizi idare edecek olan bir e, çakma şarj aleti yapmış olduk. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Resim çek düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.